Merhaba arkadaşlar, bu videoda 20 Aralık tarihinde meydana gelecek olan Jüpiter koç transitinden bahsedeceğim. Aslında Mayıs ayında Jüpiter kısa süreliğine koç burcuna geçiş yapmıştı ancak birkaç derece kadar ilerledi. Akabinde retro harekete başladı ve sonrasında tekrar balık burcuna geçiş yaparak son ödüllerini, son derslerini vermeye başladı. Şimdi ise 20 Aralık tarihi itibariyle tamamen Jüpiter'in balık burcu etkisi son buluyor. Bir sonraki kavuşmamız 12 sene sonra arkadaşlar ve Jüpiter artık 2023 senesinin büyük bir çoğunluğunda koç burcunda bulunacak. Tabi her sene olduğu gibi yine yaz aylarında boğa burcuna bir geçişi olacaktır. Birkaç derece kadar akabinde tekrar Koç burcuna dönüş yaparak yıl sonuna kadar Koç burcundaki seyrini sürdürecek. Evet, geçtiğimiz yıl Jüpiter Balık burcundaydı ve Jüpiter klasik astrolojide Balık burcunun yönetici gezegeni dolayısıyla aslında Jüpiter'in etkilerini çok daha yoğun bir şekilde hissettiğimiz bir seneydi. Ancak tabii ki Mars'ın İkizler Burcu transit arkadaşlar yani yılın ikinci yarısının tamamında Mars'ın İkizler Burcu'nda ilerleyişi buradan alınan sert görünümler tabii ki kişisel doğum haritalarınızdan alınan sert görünümlerle beraber belki kiminiz bu etkiyi bu kadar yoğun bir şekilde hissedememiş olabilirsiniz. Aynı zamanda Jüpiter Balık Burcu'ndayken biraz daha manevi konular, metafizik konular biraz daha dünyadan soyutlanmak ki Jüpiter Neptün'le de kavuşum yapmıştı aslında çok özel bir kavuşumdu Nisan ayında burada evet güzel şanslar ve fırsatlar karşımıza çıktı ama eylem enerjimizde çok düşüktü yani eylemsiz bir hal içerisindeydik karşımıza çıkan fırsatları belki değerlendirebilecek gücümüz yoktu halimiz yoktu veya bir şekilde onu ruhsal alanda özümsemeye çalıştık ancak fiziki dünyaya çok da katkı sağlayamamış olabilir Jüpiter'in Burcu geçişi. Burada gezegensel etkileşimler tabii ki bizlere bir takım yollar gösteriyor. Ancak oturup beklediğimiz sürece durup dinlediğimiz sürece hiçbir gezegenin bize bir şey zorla yaptırma şansı yok arkadaşlar. Dışsal faktörler evet bizi etkileyebilir ama o dışsal faktörlere göstereceğimiz reaksiyon tamamen bizimle ilintilidir. Dolayısıyla Jüpiter'in balık burcu transitini suçlamak çok da doğru olmayacaktır. Hatta saçma olacaktır. Çünkü kişisel doğum haritalarınızın o transitten nasıl etki aldığını bilmiyoruz. Aynı zamanda Mars'ın geçişiyle beraber balık ve ikizler bandında hatta değişken burçların yılın ikinci yarısında çok zorlayıcı deneyimler yaşadığını biliyoruz. Ancak yılın ilk yarısı daha çok şanslar ve fırsatlar karşınıza çıkmıştır diye düşünüyorum. Kişisel doğum haritalarınıza aksini gösteren bir husus yoksa. Şimdi ise Jüpiter enerjisi koç burcu ile bütünleşiyor. Dolayısıyla Jüpiter'in getireceği şans, fırsat, bolluk ve bereketin artık peşinden koşmamız gerekecek. Cesurca bunu öne çıkarmamız gerekecek. Bunun için çok fazla zaman kaybetmek istemeyeceğiz, acele etmek isteyeceğiz hızlıca harekete geçmemiz önemli olacak. Jüpiter'in koç burcu transit esnasında. Aslında daha çok cesaretin ön plana çıkacağı, savaşların ve mücadelenin de ön plana çıkacağı bir süreçten bahsedebiliriz. Ee, sadece e, hareket etmemiz gereken, sadece eyleme geçmemiz gereken bir e, dönem olacak. Jüpiter'in koç burcu dönemi. Ee, hani Bir slogan vardır biliyorsunuz. Just do it diye. Yani Sadece yap ve geri çekil. Yani. <gülüyor> çok fazla düşünme, çok fazla sorgulama çok fazla kafa patlatmaya gerek yok. Jüpiter'in balık burcu transitindeki gibi anlam e, kurmaya veya işte onunla alakalı bir takım bağlantılar oluşturmaya lüzum yok. Bunu ruhsal anlamda içselleştirmeye de gerek yok. Harekete geçmek gerekiyor. Bu süreçte harekete geçen, geçen e, aktif olan kazanacak arkadaşlar. Yani e, tamamen eylem enerjimizle doğru bir e, şans olasılığı var. E, işin aslına bakarsak. E, nedir e, koç burcum? Koç burcunun genel kavramları nelerdir? Cesarettir, mücadeledir, savaştır, eylemdir, e, risk almaktır, risk alabilmektir, korkusuz olmaktır. E, bir şeyleri oluşturmak ve başlatmaktır aynı zamanda. E, kararlı olmak ve net olmaktır. Dürüst olmaktır, doğru olmaktır Koç burcu temasına baktığımız zaman. Daha çok biliyorsunuz koç burcu, zodyan ilk burcu ve ben algısının oluştuğu dünyaya ilk geldiğimiz zaman oldukça bireysel ve kendilik algımızı oluşturmaya başladığımız bir süreci ifade etmekte. Dolayısıyla Jüpiter'in koç burcu geçişiyle beraber de tıpkı bir bebeğin dünyaya gelişi gibi yeni bir şey var etmek, yeni bir şey oluşturmak adına çok güzel bir döngü olacaktır. Aslında Jüpiter'in balık burcu transiti ile beraber 12 yıllık bir Jüpiter döngüsünü tamamladık. Ve yeniden ortaya çıkaracağımız artık bir bebeğimiz var, bir eserimiz var veya artık yeniden doğmamız gerekiyor. Dolayısıyla yeni bir şeyleri başlatmak adına Jüpiter'in koç burcu transiti muhteşem. Zaten biliyorsunuz 2023 senesinde bir önceki videolarda bahsettim. Plüto kova burcuna geçiyor, Satürn balık burcuna geçiyor. Birçok gezegenin enerjisi Burçların enerjisiyle beraber değişken formlarda çalışmaya başlayacak. Bu da demek oluyor ki zaten 2023 büyük başlangıçlar için oldukça uygun bir sene. Diğer gezegensel kombinasyonlara baktığımız zaman e, zamanda bunu anlayabiliyoruz. E, şimdi burada özellikle e, Jüpiter bir e, vizyondur, felsefedir, bir arayıştır, bir sorgulamadır. Dolayısıyla bu vizyonumuz, bu yaşam felsefemiz, bu arayışımız, bu değerimiz, manevi değerimiz her neyse bunu oluşturmak için, bunu gerçeğe dönüştürebilmek için belki Jüpiter balık sürecinde bunun tasarlamasını gerçekleştirdik. Yani tasarı aşamasında kaldı. Hayal aşamasındaydı, plan aşamasındaydı. Şimdi ise 12. ev enerjisinden çıkıp 1. ev enerjisiyle beraber artık Somut dünyada bunun ilk adımlarını atmaya başlayacağız jüpiter boğaya geçtiğinde ise artık bunu sağlamlaştırmaya başlayacağız arkadaşlar jüpiter koçta atmış olduğumuz adımları jüpiter boğada sağlamlaştırmaya başlayacağız ee, burada tabi e, özellikle bir takım tarihler vermek istiyorum bu tarihlere geri dönüp bakarsanız belki hayatınızda yaşayacağınız olaylara dair bir takım ipuçları yakalayabilirsiniz 2022 Mayıs ayında 11 Mayıs tarihinde Jüpiter Koç burcuna geçmişti arkadaşlar bir süreliğine 29 Mayıs tarihinde yine 2022'den bahsediyorum Jüpiter ve Mars 3 derece koç burcunda kavuşmuşlardı e, bu tarihlere tabii dönüp bakabilirsiniz e, özellikle e, mutlaka not almanızı da tavsiye ederim. Hatta günlük tutuyorsanız bir ajandanız varsa o dönemde yapmış olduğunuz işlere dair sinyaller de verecektir. 29 Temmuz 2022 tarihinde Jüpiter 8 derece koç burcuna kadar ilerlemişken yani 2022 senesinde Jüpiter... 8 derece koç burcuna kadar ilerledi arkadaşlar. Dolayısıyla belki birçoklarınız da bu etkiyi hissedemedi. Ama 2023'te bunu hissedecekler. Ve Jüpiter 8 derece koç burcunda retro harekete başladı. 29 Temmuz tarihinde. 28 Ekim 2022 tarihinde Jüpiter, retro Jüpiter tekrar balık burcuna geri döndü. 28 Ekim'den itibaren başlayan süreçle, Artık Jüpiter balığın son mükafatlarını, ödüllerini veya işte felsefesini özümsemeye başladık. 24 Kasım 2022 tarihinde ise Jüpiter 28 derece balık burcuna kadar gerilemişken tekrar düşse evine başladı. Bunları böyle anlattığım zaman karışık gibi gelebilir ama kronolojik olarak aktarmaya çalışıyorum ki kafanızda bazı şeyler otursun, çok havada kalmasın diye bunları not alabilirsiniz kenara yazabilirsiniz. Çok faydalı olacaktır. Videoyu durdurup devam ettirebilirsiniz. Şimdi ise 20 Aralık 2022 tarihinde arkadaşlar Jüpiter tekrardan Koç burcuna geçecek. Peki süreç nasıl ilerleyecek? Ee, Jüpiter Koç burcuna geçtikten sonra 2 Mart 2023 tarihinde Jüpiter ve Venüs kavuşumu yaşanacak. 12 derece Koç burcunda arkadaşlar bu kavuşumu yaşayacağız. Keza 12 Mart 2023 tarihinde 14 derece Koç burcunda Jüpiter şiron kavuşumu yaşanacak ki yıllık yorumlarda bu kavuşumada atıfta bulunmuştum bence özel ve önemli bir kavuşum. Gerçekten çok şifalı bir etkileşim olacağını düşünüyorum. Birçoklarımızın bu şifadan nasipleneceğini düşünüyorum. Eğer 2023 yorumlarını dinlemediyseniz oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Devam ediyorum 28 Mart 2023 tarihinde Jüpiter Merkür ile kavuşacak 18 derece Koç burcunda arkadaşlar gördüğünüz gibi Jüpiter'in ilerleyişi çok hızlı devam ediyor yani 2023 senesinde 11 Nisan 2023'te ise Jüpiter Güneş ile 21 derece Koç burcunda kavuşacak arkadaşlar ve 16 Mayıs'ta Jüpiter Boğa burcuna geçecek. Bir ay sonra da zaten ay düğümleri aks değiştirecek ve ay düğümleri de artık boğa akrepten çıkıp koç terazi hattına yerleşecek. Dolayısıyla Jüpiter'in bu sene ay düğümleriyle de teması olacak. Bunları da yıllık yorumlarda aktardım ama fırsat bulursam umarım sürekli söz vererek ilerliyorum ama 2023'ü burçlardan muaf çok daha detaylı bir şekilde aktarmayı da istiyorum. 17 Mayıs tarihinde ise 0 e, derece boğa burcundaki Jüpiter ile 0 derece kova burcundaki Plütonun bir kare açısı olacak. Zaten bunu da anlatmıştım. Çok önemli bir etkileşim arkadaşlar. Özellikle 0 derecede oluşum. Ve özellikle henüz e, boğa burcuna geçen Jüpiter yani enerjisine çok da e, aşina olmadığımız bir Jüpiterle ile. Henüz e, kova burcuna geçen Plüton arasında yani yine e, kova Plüton enerjisine çok aşina değilken bizler e, Mayıs ayında da bu etkileşim yaşayacağız. Yani aslında 2023 senesi Mart ayından itibaren çok önemli gündemler ve etkileşimler var arkadaşlar. E, bu da e, geçtiğimiz süreçle ve önümüzde bizi bekleyen süreç arasındaki e, ihtimalleri e, algılayabilmemiz, somutlaştırabilmemiz adına e, vermek istediğim tarihler. Jüpiter Koç burcunda ilerlerken isteklerimiz hedeflerimizi bize iyi geleceğini düşündüğümüz konuların peşinden gitme noktasında oldukça cesur Hatta oldukça e, cüretkar olacağımızı söyleyebilirim yani isteklerimizin karşısında e, karşı koymamız karşı durmamız çok da mümkün olmayacak gibi gözüküyor e, zaten e, Jüpiter ve Koç burcu teması e, böyle hızlı ve hareketli bir süreci başlatacaktır özellikle Koç etkisi biliyorsunuz Mars'ın ay e, Yönetici gezegen olarak kabul edilmiş olduğu bir kimyada Jüpiter ve Mars enerjisinin bir araya gelmesi gibi düşünülebilir. Burada büyük bir patlama, büyük bir ateş, büyük bir yangın çıkacaktır 2023 senesinde. Tabii ki bunları fiziki anlamda veya manevi anlamda yorumlayabiliriz ülkeler arasında hatların daha çok gerilmesi, özellikle e, uluslararası çatışmaların artması gibi temalar ön planda olabileceği gibi bizim ruhsal dünyamızda da benzer e, benzer çatışmalar, yangınlar, ateşler ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla o ateşin peşinden gitmek de oldukça doğal gözüküyor bu süreç itibariyle. E, burada bilhassa 29 Mayıs tarihinde yaşanan, e, geçtiğimiz yıl 29 Mayıs tarihinde yaşanan Jüpiter-Mars kavuşumu da buna bir örnek teşkil etmekte. Özellikle Jüpiter'in Koç Burcu geçişinin Mart ayında 2023 Mart ayında yoğun bir şekilde hissedileceğini söyleyebiliriz. Dediğim gibi Jüpiter-Şiron kavuşumu Venüs ve Merkür ile olan etkileşimleri Buradaki enerjinin yoğunluğunu artıracak. Gerçekten Mart ayıyla beraber oldukça hızlı, oldukça cüretkar, oldukça ilginç bir döneme giriş yapıyoruz arkadaşlar. Yıllık yorumlarda da bahsettiğim gibi 2023 bizler için Mart ayında başlıyor. İşte burada Jüpiter'in koç burcu geçişi ne anlama geliyor, nasıl kendini gösteriyor ve bizim hayatlarımızda ne şekilde tezahür ediyor Bunları görme şansını da elde edeceğiz ve geçtiğimiz süreçte durağan bir vaziyette kalan Jüpiter koç transitinin aslında nasıl çalışabileceğini ve hayatımızdaki aksiyonu nasıl artırabileceğini de gözlemlemiş olacağız. Mayıs ayına geldiğimizde ise Jüpiter ve Plüto arasında büyük bir kare açı oluşuyor arkadaşlar. Özellikle bu tarz jenerasyon gezegenlerinin oluşturduğu açılar oldukça önemlidir. Kitlesel anlamda, kolektif anlamda ve bireysel yaşantılarımızda büyük dönüm noktalarını işaret eder. Burada tabi Jüpiter'in e, Plüton'la gerçekleştireceği kare görünüm biraz açıkçası e, zorlayıcı gözüküyor. Çünkü Jüpiter e, sert açılarda o etkiyi çoğaltıp büyüten bir gezegendir. 0 derecede meydana gelmesi hem kolektif anlamda hem de bireysel yaşantılarımızda büyük bir yıkım, büyük bir dönüşüm, büyük bir dönüşüm. E, aksiyon, büyük bir e, patlama yine bu ateş enerjisi bu dönüşüm enerjisi bu zorlayıcı enerjiyi tetikleyecektir ki sıfır derecede meydana gelmekte arkadaşlar. Yani demek ki bir dönem kapanıyor. Yeni bir dönem açılıyor. Bu çok hızlı, çok güçlü oldukça da hararetli bir şekilde oluyor gibi gözükmekte. Evet e, Jüpiter koç burcu enerjisiyle beraber ve Jüpiter'in yapmış olduğu bu açılarla beraber ya hep ya hiç felsefesinin benimseneceği Olaylarda oldukça net olacağımız, çok keskin olacağımız, çok dürtüsel olacağımız ve artık e, belirsizliğe, artık kafa karışıklığına çok da tahammül edemeyeceğimiz ya kesip atacağımız ya da tamamen peşinden gideceğimiz enerjilerin hakim olacağını söyleyebilirim. Tabii ki her birimizin bireysel yaşantıları e, farklı şekillerde e, ortaya çıkacaktır ama bu enerjinin, bu büyük ateşin e, bir şekilde artık hayatımızda... E, ortaya çıkması ve bir çeşit Big Bang etkisi yaratması söz konusu zaten uzun zamandır özellikle Jüpiter balık etkileşimiyle beraber Satürn Uranüs karesiyle beraber bir türlü kabuğumuzun dışına çıkamadık bir türlü ilerleyişimizi sürdüremedik ve bir ileri iki geri hele ki Mars'ın ikizler burcu geçişi ve uzun süren retro hareketiyle beraber enerjimizin çokça içe, içe doğru biriktiği bir süreci geride bıraktık bunların da tabi ki tesiriyle beraber bu eylemsel enerjiyi çok daha büyük ölçeklerde görme e, imkanımız olacak diye düşünüyorum. Aynı zamanda Mart ayında Jüpiter'in Şiron'la bir kavuşumu olduğundan bahsetmiştim. E, bu kavuşumda aslında büyük bir şifa enerjisini çalıştırmakta arkadaşlar büyümek için şifanın büyümesi genişlemesi için oldukça etkin bir süreç olacaktır e, biliyorsunuz 2023 senesinde aynı zamanda Satürn balık burcuna geçiyor şifa konusu manevi değerler e, zaaflarımız zayıflıklarımız travmalarımız bilinçaltımız bilinç dışımız manevi değerlerimize yapılan saldırılar manevi değerlerimizin kötüye kullanılması gibi kavramlar üzerinden aslında e, gerçek şifanın açığa çıkacağı bir sene olacak 2023 senesi. Bunu da korkusuzca Cesurca ortaya çıkaracak e, insanlar olacaktır, yön verecek insanlar olacaktır. Burada aslında ciddi bir ayaklama, ciddi bir eleme sürecinden de geçecek insanlar niyetlerinden sorgulanacaklar. E, çünkü insanların zayıf oldukları, e, sorgulayamadıkları, hassasiyet göstermiş oldukları konularla ilgili Satürn'ün dersleri başlarken bir taraftan daha Jüpiter Koç burcunda artık sesimizin daha gür çıkacağı, e, haksızlıklar karşısında, yanlışlıklar karşısında sessiz kalamayacağımız bir enerjiyi aktive edecek. Mart ayındaki Jüpiter şiron kavuşumu ise büyük bir şifa ve şifanın büyümesi enerjisini aktive etmekte. Burada e, gerçekten Jüpiter'in özellikle bu geçişiyle beraber belki ay düğümleriyle de bir temas olacak ancak Boğa Burcu'nda yaşanacak o temas e, zamanı geldiğinde onları da paylaşacağım. Ancak burada e, Jüpiter Şiron kavuşumu belki de bu yılın en özel kavuşumlarından birisi arkadaşlar. Çünkü 17 senede bir defa meydana gelen bir kavuşumdan bahsediyoruz. E, 17 senede bir defa bu kavuşumu yaşıyoruz. Büyük bir şifa enerjisi aktif olacak. Özellikle haritalarımızda Koç Burcu'nun bulunduğu evlere bir bakalım e, Burada uzun zamandır yaralarımız açılıyor arkadaşlar. Her birimiz farklı farklı alanlarda burada bir takım mücadeleler veriyoruz ve kendi gerçekliğimizle yüzleşiyoruz. İşte şimdi Jüpiter'in buraya gelmesiyle beraber bu yaralar, bu bedeller... Bir şekilde telafi edilecek gibi gözüküyor. İyileşmek daha kolay olacak. E, uyum, ahenk daha çok ön plana çıkmaya başlayacak. En rahat yoldan, en e, sakin yoldan bizi iyileştirecek, şifalandıracak ve insanlara katkı sağlayabileceğimiz alanların açılacağı bir e, pencere ortaya çıkacaktır. Burada tabii Jüpiter ve Şiron'un da aslında yapısal olarak birbirine benzemesi. Ee, ve burada bilhassa Şiron'un koç burcu geçişiyle beraber benlik algımız, e, kendi olabilme çabamız, e, kimlik duygumuzla alakalı bir takım sınavlar verdik. Yani kendimizi ortaya koyabilmek, ben diyebilmek, önce ben diyebilmek, kendimizi sevebilmekle alakalı bir takım sınavlar verdik. Şimdi ise artık bu konuyla ilgili tam bir şifanın çalışacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Jüpiter-Şiron kavuşumuyla beraber tabi bu iyileşmenin aynı zamanda bir mentor yardımıyla bir e Hoca yardımıyla, belki bir eğitim, belki bir rehber, belki bir öğretmen yardımıyla da aşılabileceği veya kendi kendimizin rehberi olabileceği, kendi kendimizin mentörü olabileceğimiz enerjilerin de aktivasyonunu sağlanabileceğini söyleyebilirim. Bu konuda tabii ki Jüpiter-Şiron kavuşumuyla beraber, Koç burcundaki bu etkileşimle beraber bu alanda gerçek şifacıların da bir bakıma ortaya çıkacağı bir sene olacağını düşünüyorum. 2023 senesinin özellikle dediğim gibi bahar aylarından itibaren samimi niyetle kendini cesurca ortaya koyabilen bir takım ruhsal mentorların ön plana çıkacağı ve bunu gerçekten kötü niyetle istismar etmeye çalışanların büyük sınavlar vereceği bir yıl olacak. 2023 senesi arkadaşlar. Evet. 12 yılda bir yaşanan bir hadiseden bahsediyoruz. 2023 senesinde Jüpiter artık tam anlamıyla Koç burcuna geçiyor. Peki en son ne zaman Koç burcundaydı? Oraya da şöyle bir uzaktan göz atacak olursak. Evet Jüpiter en son 2010 Haziranından 2011 Haziranına kadar Koç burcunda bulunmuştu. özellikle tabii daha önce ne zamanlar Jüpiter Koç burcunda bulunmuştu? Jüpiter dönüşünü yaşayacak olan yıllar hangileridir? Bunları da paylaşacak olursak. Nisan 1963 ve Nisan 1964 arası doğanların Jüpiter'i koç burcundaydı. Hakeza Mart 1975 ve Mart 1976 arasında doğanların yine Jüpiter'i koç burcundaydı arkadaşlar. Bununla beraber 1987 Mart ve 1988 Mart arasında doğanların da Jüpiter'i koç burcundaydı. 1999 Şubat ve 2000 Şubat arasında doğanların da Jüpiter'i koç burcundaydı. Son olarak da dediğim gibi Haziran 2010 ve Haziran 2011 arasında Jüpiter yine koç burcundaydı. Tabii ki e, bu dönemlerde doğduysak aslında e, bu döngüyü tamamladığımız için, doğum yılımıza göre e, yaşanan döngüyü tamamladığımız için 12 yıllık döngünün mükafatlarını almaya başlayacağınız süreçler olacaktır. Natal haritanızdaki Jüpiter'in e, etkilerini öğrenmeniz bu bağlamda çok önemlidir. Bilhassa bu yıllarda doğduysanız belki danışmanlık alabilirsiniz veya kendiniz araştırabilirsiniz. 12 yıllık bir döngünün sonuna gelmektesiniz. E, Tabi yetenler en son 2010 Haziran ayından itibaren 2011 Haziranına kadarki süreçleri gözden geçirebilir. O dönemlerde yine benzer etkiler vardı. Haritanızın aynı alanlarında Jüpiter etkisi vardı ama bu kadar yoğun Jüpiter Şirin kavuşumu gibi etkileşimlerde mevcut değildi tabii ki. Her döngünün kendine has bir takım farklılıkları da olmakta. Evet Jüpiter'in koç burcu geçişi genel hatlarıyla bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi yılın özellikle ilk 6 ayında yoğun bir şekilde hissedeceğiz ama genel manasıyla biz 2023 senesi Jüpiter Koç burcu etkisindedir diyoruz Akabinde Jüpiter boğa burcuna geçtikten sonra da çok ekstrem değişimler yaşanacak. Zaten yıllık yorumlarda bunları aktardım. Dinlemeyenler mutlaka oynatma listelerine göz atsınlar. Evet şimdi ise bakalım burçları neler bekleyecek bu Jüpiter koç burcu geçişiyle beraber hangi alanda şanslar, fırsatlar, iyileşmeler, büyük patlamalar yaşayacak burçlar. Şimdi ben hemen koç burcuyla başlamak istiyorum. Buraya kadar dinlediyseniz videoyu beğene tıklarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hakeza kanala abone değilseniz lütfen abone olabilirsiniz bunuuz Böylelikle aramızdaki dengeyi sağlamış oluruz diye düşünüyorum ben hemen koç burcuyla başlamak istiyorum Merhaba sevgili koç burçları Jüpiter'in burcunuza geçişiyle beraber 12 yıllık bir döngüyü tamamladınız ve artık harekete geçme zamanı şanslarınızı nimetlerinizi yakalama zamanı Jüpiter balık burcundayken geçtiğimiz süreçte biraz daha içinize kapandınız. Aslında bu bir çeşit kabule geçtiğiniz bir e, yıl oldu sizin için 2022 senesi. Tabi yaz aylarında ufak e, geçişler oldu. Buradaki hissel haritalarınızda bu etkileşimi hissetmiş olabilirsiniz. Ancak artık bu yıl itibariyle daha çok insanın dikkatini çekmeye başlayacağınız yaşadığınız olaylara... Daha hoşgörüyle ve geniş bir perspektifle bakmaya başlayacağınız. Geçmişteki yaralarınızı iyileştirmek için, kendiniz olabilmek için, kendi varlığınızı kabul edip insanlara sunabilmek için harika bir yıl olacak. E, bu dönemde özellikle kendinizi geliştirmek için bir takım eğitimler alabilirsiniz. Daha bilge bir insan olmaya başlıyorsunuz. Olaylara daha büyük bir kabul e, perspektifinden bakmaya başlıyorsunuz. Teslimiyeti zaten geçen yıl öğrendiniz. Kadersel olaylar yaşadınız. Kontrol dışı olaylar yaşadınız. Şimdi ise artık harekete geçmeliyim. Hak edişlerimi almalıyım diyorsunuz. Bunun için de bir, bir takım şanslar ve fırsatlar karşınıza çıkacaktır. Tabii ki e, burada Jüpiter-Şiron kavuşumuyla beraber kendinizi iyileştirmeye ve şifalandırmaya başlıyorsunuz. Belki birçoğunuz imaj değişimlerine gidebilir. E, imajınızı değiştirebilirsiniz. Dış dünyada bırakmış olduğunuz izlenim sizin için her zamankinden daha çok önemli olabilir. E, daha aktif olabilirsiniz hedefleriniz konusunda, hayalleriniz konusunda ve bu konuda zaten destekleneceksiniz. İnsanlar size daha çok danışacak, daha çok e, fikrinizi almak isteyecek, insanlar tarafından daha çok sevileceğiniz, e, daha geniş bir alana yayılmaya başlayacağınız bir süreç. E, tabii bu biraz rahatlık getirirse e, kilo problemlerine de yol açabilir ama e, bir şekilde koç burcunuz siz bu durumu çözersiniz diye düşünüyorum. Güzel bir yıl olsun sizler için. Gerçekten bu yıl geçtiğimiz yılların artık acısını almaya başlayacaksınız sevgili koçlar. Kanala abone olup yorum yapıp beğenip paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Boğa burçları. Jüpiter'in koç burcu geçişiyle beraber içsel anlamda büyük açılmalar yaşayacağınız bir yıl sizi bekliyor. Jüpiter balık burcundayken sosyal çevreniz genişledi. Hayallerinizin, hedeflerinizin peşinden koşmaya başladınız. Bir taraftan Kuzey düğümü burcunuzdaydı. Kendinizi tanımaya başladınız. Kadersel olaylarla, ilişki deneyimleriyle, karmik bağlantılarla beraber ben diyebilmeyi öğrendiğiniz bir yıl oldu. 2022 senesi sizin için ve bu da aslında büyük hedefleriniz, büyük hayalleriniz için sizi oldukça cesaretlendirdi. Şimdi ise artık biraz daha içinize kapanıp bu geçtiğimiz yılı sorgulama sürecine giriyorsunuz. İçsel anlamda büyük bir rahatlama ferahlama yaşayacaksınız e, manevi anlamda çok gelişeceksiniz gerçekten yaşadığınız olaylar e, karşılaştığınız insanlar gördüğünüz rüyalar dahil olmak üzere e, çok farklı bir dünyaya açılmaya başlayacaksınız sevgili burçları. ilahi koruma altındasınız bu yıl gerçekten e, birtakım takım krizli olayların içerisinden kıl payı kurtulma imkanınız olacaktır haritanızda destekliyorsa şayet. Şiron uzun zamandır 12. evinizde yani aslında içsel anlamda e, yaralarınızın e, ortaya çıkacağı travmalar yaşıyorsunuz yani e, aldatılmaktan korkuyorsunuz belki aldatılıyorsunuz belki yalnızlıktan korkuyorsunuz bununla alakalı imtihanlar veriyorsunuz ama Jüpiter bu yıl oraları iyileştirecek temizleyecek şifalandıracak ve ayıklayacak gerçekten artık teslimiyete geçebilmeyi öğreneceksiniz sevgili boğa burçları ve bu Jüpiter etkisini aslında daha çok ruhsal alanda yaşayacaksınız bu yıl. Yapacağınız e, her şeye dikkat edin. E, kurduğunuz cümlelere dikkat edin. Gördüğünüz rüyalara, karşılaştığınız insanlara dikkat edin. Çünkü mesaj çok daha derin olabilir. Fark edemeyebilirsiniz. Elinizde bir not defteriyle gezin ve her anınızı bence e, kaleme dökün sevgili boğa burçları Bakalım ne gibi güzellikler sizinle beraber olacak. Kanala abone olup, yorum yapıp, beğenip paylaşırsanız mutlu olurum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler, burçları. Jüpiter'in balık burcu geçişiyle beraber kariyerinizle alakalı seçenekler ve fırsatlar karşınıza çıkmıştı. Ancak tabii ki zaman zaman yükselenize yaptığı görünümler, özellikle kariyeriniz, toplumsal imajınızla alakalı konularda bazen büyük krizlerle Uğraşmak zorunda bıraktı size. bu süreçte e, bilhassa e, küçük olayların çok daha büyüdüğü dallanıp budaklandığı ve kontrolden çıktığı süreçlerde yaşadınız ama bir taraftan da büyüdünüz geliştiniz daha büyük kitlelere hitap etmeye başladınız şimdi ise Jüpiter 11. evinize geçiyor bu e, emeklerinizin bu mücadelelerinizin artık karşılığını almaya başlayacaksınız. Çok daha büyük kitlelere hitap etmeye başlayacaksınız sevgili ikizler burçları. Sosyal çevrenizin çok genişleyeceğini, çok güzel dostluklar ve arkadaşlıklar edineceğinizi söyleyebilirim. Aynı zamanda 11. ev büyük şanslar evidir, büyük paralar evidir. Dolayısıyla büyük şanslar için, hayaller için, hedefler için, büyük kazançlar için harika bir süreçtesiniz. Geçtiğimiz yıllarda Şiron'un bu geçişiyle beraber belki kiminiz kariyer hayatıyla alakalı bir takım hak edişleri alamadığını düşündü. Dostluklar ve arkadaşlıklar için ne kadar çaba sarf etmiş olsa da gerekli karşılığı alamadığını düşündü. Şimdi ise Jüpiter'in şifası buraya geliyor. Ve burada gerçekten muhteşem arkadaşlıklar, dostluklar, belki ömürlük bağlantılar ve özellikle büyük hedefleriniz, hayallerinizi destekleyebilecek insanlarla kuracağınız bağlantılar noktasında destekleneceksiniz. Bununla beraber hayalleriniz ve hedefleriniz için çok farklı seçenekler ve alternatifler karşınıza çıkabilir. Güçlü kimseler, bilge kimselerin destekleriyle belki de bu kişilerle kurmuş olduğunuz dostluk ve arkadaşlık sayesinde ufkunuzun genişleyeceği, hayallerinizin bir tık ötesine taşınmaya başlayacağınız bir süreçte sizinle birlikte olacaktır. Bakalım ne gibi güzellikler olacak sizlerle birlikte. Kanala abone olup, yorum yapıp, beğenip paylaşırsanız mutlu olurum. Sevgiler. Merhaba sevgili yengeç burçları. Jüpiter'in e, Koç burcu geçişiyle beraber özellikle kariyeriniz geleceğinizle alakalı artık cesur adımlar atmak isteyeceksiniz yani ben bunu hak ediyorum ben bu konuda hak ettiğimi almak istiyorum diye rakiplerinize karşı etmeye başlayacağınız gerekirse patronunuzla dahi sert bir şekilde mücadele edebileceğiniz bir süreç çünkü geçtiğimiz süreçte gerçekten ruhsal anlamda çok yenilendiniz çok farklı bir ortama giriş yaptınız çok çalıştınız ancak yeterli desteği göremediniz İkili ilişkilerle alakalı da çok zorlayıcı süreç yaşadığınız sevgili yengeç burçları belki bir takım ortaklı girişimlerin son bulduğu, desteklenemediğiniz kendi başınızla ayakta durmaya çalıştığınız bir dönemde Kariyerinizle alakalı da hak ettiğiniz noktada olmadığınızı düşündüren deneyimler yaşadınız. Şimdi ise biraz mücadele ederek, biraz kendinizle alakalı fedakarlıklar yaparak, kendi kişisel yaşantınızdan bir takım şeyleri geride bırakarak, kariyerinizle alakalı birden fazla konuya eğilim gösterip artık bu alanda büyümeye gayret göstermeye başlayacaksınız. Bu süreçte tabii ki üstleriniz tarafından desteklenebilirsiniz. Aslında çok şahane etkileşimler de yaşayacaksınız. Hatta şu anki mesleğinizden farklı alternatifler aynı anda birden fazla yapmak, aynı anda birden fazla konuya koşturmak gibi konular da ön plana çıkacaktır. Jüpiter'in balık burcu ile transiti, beraber özür diliyorum. Ruhsal anlamda büyük bir genişleme yaşadınız. Yurt dışına gitmiş olabilirsiniz. Yeni eğitimler almış olabilirsiniz. Kendinizi geliştirmiş olabilirsiniz. Şimdi ise bunları artık kendi itibarınız için kendi titriniz için eyleme koyma zamanı. Yani bu öğretilerinizi artık belki de insanlara sunma zamanı gelmiştir. E, Tabi burada bir takım mücadelelerde olacaktır. Zira zaman zaman yükselenize kara görünümler gerçekleştirecek. Jüpiter burada. Demek ki kişisel yaşantınıza dair bir takım fedakarlıklar da yapılmalı. E, ama yine de kariyerinizle alakalı gerçekten büyük bir yükselişe geçeceğiniz bir yıl sizi bekliyor sevgili yengeçler. Bakalım ne gibi güzellikler sizinle olacak. Kanalı abone olup yorum yapıp beğenip paylaşmayı unutmayın sevgiler. Merhaba sevgili Aslan Burçları. Jüpiter'in koç burcu geçişiyle beraber rahat bir nefes almaya başlıyorsunuz. E, Jüpiter'in balık burcu geçişinde çok zorlanmamış olsanız da zaman zaman parasal konular, başkalarıyla alakalı krizler, krizli süreçlerden geçtiğiniz ve hayatınızdaki krizlerin aslında büyük bir ruhsal değişime sebep olmasıyla beraber bazen çok zorlu bir mücadeleye dönüştüğü bir yılı geride bıraktınız. Zaten ay düğümlerinden de sert açılar alıyordunuz 2022 senesinde. Şimdi ise Jüpiter Koç burcuna geçiyor ve bu geçişle beraber gerçekten çok rahatlayacaksınız. Jüpiter kendi doğal evine geçiyor. 9. eve geçiyor sizin haritanızda. Burada ruhsal anlamda büyük bir genişleme yaşayacağınızı söyleyebilirim. Yeni yerler keşfetmek, yeni ülkeler, yeni insanlar, yeni coğrafyalar, özellikle belki sosyal medyayla alakalı büyük bir genişleme ve ait olduğunuz çevreden çok farklı bir çevreye dahil olma gibi temalar ön planda olacaktır. Burada Şiron'un geçişiyle beraber özellikle manevi öğretileriniz, inançlarınız, eğitiminiz, kendinizle alakalı, kendinize yapmadığınız katkı, yapamadığınız yatırımla alakalı ciddi sınavlar verdiniz geçtiğimiz süreçte. Belki de yargısal konularla alakalı, hukuksal mevzularla alakalı geçtiğimiz 5-6 yıl boyunca zorlu bir mücadele sürecini geride bırakmış olabilirsiniz. Ancak şimdi burası şifalanmaya başlıyor. Yargısal sorunlarınız varsa hallolacaktır. Yeni eğitimler almak istiyorsanız, yeni yerlere taşınmak, yeni insanlarla kaynaşmak istiyorsanız bu bağlamda da ikinci bir şansı hayatın size sunacağı bir süreç başlıyor sevgili aslan burçları bakalım hangi güzellikler sizinle birlikte olacak kanala abone olup yorum yapıp beğenip paylaşmayı unutmayın hoşçakalın merhaba sevgili başak burçları Jüpiter'in e, koç burcu geçişinden bahsediyoruz. E, Jüpiter geçtiğimiz süreçte balık burcunda ilerledi. Aslında ilişkiler alanında bir takım şanslar sunmuş olsa da zaman zaman e, partnerinizin rahatlığı e, belki de e, oradaki o genişlik, o ferahlık sizi rahatsız etmiş olabilir bu süreç itibariyle. Yeni ortaklıklar bazen ortaklıklarda krizler yaşamış ve deneyimlemiş olabilirsiniz. Şimdi ise Jüpiter 8. evimize geçiyor. E, burada özellikle tabii ki büyük paralar kazanmak için bir şans ve fırsat olsa da da eşinizin mali durumuyla alakalı bir takım imkan ve olasılıklar ortaya çıksa da e, krizli bir takım süreçlerle de mücadele etmek anlamına gelebilir. Ama bir şekilde krizlerin içerisinden çıkabilecek o bilgeliğe de sahip olduğunuz için bunlar size büyük yaşam deneyimleri olarak gelecektir. Şiro'nun buradaki geçişiyle beraber belki bazı başak borçları, e, bir takım sağlık sorunları yaşıyor. Belki borçları var, ödeme güçlüğü çekiyor, parasal e, bir takım problemler yaşayanlarınız var. Bunları iyileştirecek ve bunları şifalandıracak büyük şanslarda sizinle beraber olacaktır. Belki uzun zamandır beklediğiniz hak edişleriniz, toplu paralar, mirasına fakat tazminat gibi konularda büyük çözüm yolları da karşınızda olacak ve elinizde o beklediğiniz paralar geçebilir. Tabi burada e, krizle nasıl mücadele ettiğiniz, nasıl başa çıktığınız önemli olacaktır. Yani e, burada karşınıza çıkan şansı nasıl değerlendirip değerlendirmediğiniz tamamen size bağlı bir ihtimaldir. Bakalım ne gibi güzelliklerle gelecek Jüpiter'in koç burcu transit'i bekleyip göreceğiz. Kanala abone olup, yorum yapıp, beğenip paylaşmayı unutmayın. Sevgiler. Merhaba sevgili terazi burçları. Jüpiter'in koç burcu geçişiyle beraber ilişkiler, ortaklıklar alanında büyük şanslar yakalayacaksınız. Yeni ilişkiye başlamak, uzun vadeli bağlantılar kurmak, birden fazla ortaklığı bir arada götürmek veya eşinizin karşılaştığınız insanın hayatındaki pozitif gelişmelerle beraber ortaklığın nimetlerini deneyimleyeceğiniz bir yıl olacak. Burada özellikle tabii ki yeni bir ilişkiye başlıyorsanız siz, sizden çok daha yaşça büyük veya bilgi insanlarla tanışabilirsiniz onların yönlendirmeleri. Hayatınızda pozitif etkileşim yaratabilir. Aynı zamanda birden fazla ilişki fırsatıyla karşı karşıya kalma ihtimaliniz de söz konusu. Bununla beraber tabii ki sert açılarda bazen mevcut ilişkilerdeki problemlerin daha çok büyüyerek karşınıza çıkması ihtimal dahilindedir. Ancak yine de ilişkilere dair bir takım sorunlarınız ve yaralarınız varsa bunları iyileştirip şifalandıracak, sarıp sarmalayacak bir transit sizleri bekliyor. Uzun zamandır ilişkilerde hak ettiğiniz değeri göremediniz. Gerçekten ikili ilişkiler, güvendiğiniz insanlar en büyük e, zayıf kaynınız oldu ve buradan ciddi anlamda sınandınız geçtiğimiz yıllarda. Şimdi ise e, ya mevcuttaki ilişkiyi şifalandıracak ya da bu ilişkiyi tamamen unutturacak muhteşem ilişki deneyimlerine. Hazır olun diyorum. Tabii ki özel hayatınız dışında bunlar güçlü ortaklıklar ve iş birliktelikleri de olabilir gibi gözükmekte. Bakalım ne gibi güzellikler sizinle birlikte olacak. Kanala abone olup yorum yapıp beğenip paylaşırsanız mutlu olurum. Sevgiler. Merhaba sevgili akrep burçları. Jüpiter'in koç burcu geçişiyle beraber özellikle iş hayatınız, gündelik sağlığınız, iş temponuzla alakalı şanslı bir sürece giriyorsunuz. Bir takım sağlık problemleri yaşıyorsanız bunları iyileşecektir. Aynı zamanda işle alakalı sorunlarınız varsa, tempoya yetişemiyorsanız veya iş olanakları araştırıyorsanız belki birden fazla işle iştigal edeceğiniz aynı zamanda gündelik temponuzun keyifle deneyimleneceği bir süreç olacaktır. Yani birden fazla iş yapmanıza rağmen çok aktif olmanıza rağmen bunları büyük bir keyifle mutlulukla yapacağınızı söyleyebilirim. Yine bir ekip çalışması içerisindeyseniz ekibiniz genişleyebilir. Yardımcılarınız genişleyebilir. Ee, sevdiğiniz bir işi yapabilirsiniz. Biraz daha sağlığınıza odaklanabilirsiniz. Sağlığınızla alakalı araştırmalar yapabilir ve gündelik rutinlerinizi yeniden dizayn edebilirsiniz. Ee, bazen rahatlık e, ve koşturmaca belki beslenme ile alakalı sorunlardan kaynaklı kilo alma eğiliminiz olabilir. Çünkü bu tempo içerisinde belki beslenmenize çok fazla özen gösteremeyeceksiniz. Ee, bazı konularda aşırı rahatlık olabilir. Beslenme konusunda, hareket konusunda. Ee, bunlara dikkat ettiğiniz sürece, çok keyifli bir süreç olacaktır. Yani yaptığınız işler size keyif verecek, takdir edilecek ve gerçekten size yardımcı olan insanlarla çalışacağınız ve yaşam felsefenizin hayatınıza sirayet edeceği bir yıl sizleri bekliyor. Özellikle Şiron'un etkisiyle beraber iş problemi yaşayan akrep burçları varsa bunun şifalandığına da şahitlik edebilirler. Bakalım ne gibi güzellikler sizinle olacak. Kanala abone olup yorum yapıp beğenip paylaşmayı unutmayın. Sevgiler. Merhaba sevgili Yay burçları. Jüpiter'in Koç burcu transiti size küçük şanslar, fırsatlar, eğlenceli zamanlar getirecek. Belki birçoğunuza yeni aşklar, yeni çocuk müjdesi Yeni projeler ve eserler de getirecek gibi gözüküyor. Jüpiter balık burcundayken ailenizle daha çok zaman geçirdiniz. Evle alakalı gündemlerle uğraştınız. Belki bu süreçte evle alakalı problemler de sizi çok yorup zorladı. Ama Jüpiter koç burcuna geçtikten sonra siz de derin bir nefes alacaksınız sevgili yay burçları. Yeni aşklar, yeni heyecanlar, maceralı gelişimler sizinle beraber olacaktır. Şansın sizinle olduğunu hissedeceksiniz. Çocuklarınızla alakalı mutlu eden gelişmeler yaşayabileceğiniz gibi. E, hobilerinize zaman ayırabilir. Daha çok e, hayatta kaliteli zaman geçirmek, eğlenceli zaman geçirmek adına bir takım esler ve molalar vermeye başlayabilirsiniz. Çünkü gerçekten çok çalıştınız, çok yoruldunuz. Artık bunu hak ettiniz sevgili yay burçları. Burada özellikle bir yeteneği olan, bunu sunmak isteyen, bunu pazarlamak isteyen e, yay burçları varsa bunun içinde muhteşem e, zaman dilimleri olacaktır. Özellikle e, uzun zamandır hayattan tat alamıyorsunuz, keyif alamıyorsunuz. Aşktan yana belki çocuklardan yana sorunlar ve sıkıntılar yaşıyorsunuz. Artık bunlara bir şifa dokunuşu gerçekleşecek gibi gözüküyor. Bakalım ne gibi güzellikler olacak. Kanala abone olup, yorum yapıp, beğenip paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçları. Jüpiter'in koç burcu geçişinden bahsediyoruz. Jüpiter balık burcundayken çevreniz genişledi. Algılarınız değişti. Belki çok önemli kararlar, haberler, gündemler teklifler hayatınızdaydı. Belki de kardeşleriniz yakın çevrenizle alakalı e, gündemlerle ilgilenmek zorunda kaldınız ama bu dönemde belki yeni insanlarla tanıştınız ve bu insanlar da ufkunuzu genişletti. Şimdi ise Jüpiter dördüncü evinize geçiyor. E, Jüpiter'in dördüncü evinize geçmesi aslında uzun zamandır aileniz. Belki çekirdek aileniz, belki ebeveynlerinizle alakalı yaşamış olduğunuz yaralar, sıkıntılar, konfor alanınızla alakalı problemleri iyileştirmeye ve şifalandırmaya gelecek. Daha iyi bir eve geçmek istiyorsanız, daha geniş bir evde oturmak istiyorsanız, bununla alakalı olanaklar karşınıza çıkabilir. E, Toki kurallarında e, özellikle yükselen oğlakların şansı daha yüksek olabilir. Bununla beraber e, tabii ki ev almak, e, aileyle zaman geçirmek, aileyi genişletmekle alakalı temalarda ön plana çıkacaktır. Ancak aile için, aileyle alakalı gündemler için zaman zaman kendinizden feragat etmeniz gereken e, durumlar da açığa çıkabilir. Çünkü burada Jüpiter yükselenize zaman zaman kare görünüm yapacak. Yani evet güzel gelişmeler olacak. Kutlanası gelişmeler olacak. Ama yine de sizin biraz daha fedakar taraf olmanız gerekecek gibi gözüküyor sevgili oğlak burçları. Bakalım ne gibi güzellikler gelecek. Kanala abone olup yorum yapıp beğenip paylaşırsanız mutlu olurum. Sevgiler. Merhaba sevgili Kova burçları. Jüpiter'in Koç burcu geçişiyle beraber algılarınızın değişeceği, çok önemli haberler alacağınız, çevrenizle alakalı muhteşem gelişmeler yaşayacağınız bir yıl sizi bekliyor. Burada özellikle tabii Plüto da burcunuza geçecek ve çok güçlü kararlar alacağınız bir yıl olacak 2023 sizler için. Yakın çevrenizle alakalı, etrafınızdaki insanlarla alakalı uzun zamandır sorunlar ve problemler yaşıyorsunuz. Ee, burada yanlış anlaşılmalar, ifade problemleri, e, yanlış kararlar, e, en güvendiğiniz insanlardan gelen darbelerle alakalı yaşamış olduğunuz sorunların artık şifalanacağı bir süreç içerisinde olacaksınız. Çok önemli kararlar, çok önemli haberler ve gündemlerle e, muhatap olacağınızı söyleyebilirim. Jüpiter balık burcundayken kendi yerinizi sağlamlaştırmaya çalıştınız. Kaynaklarınızda bazı artışlar oldu ancak kendinize değer vermeniz gerektiğini öğrendiniz. Şimdi ise artık bunu eylem enerjisine dökmeye başlayacak ve önemli kararları alma yolunda ilerleyeceksiniz. E, birçoğunuz araç satın alıp satabilir. E, bununla alakalı ticaret yapabilir. Ticaretle alakalı da güzel gelişmeler vaat ediyor haritanız. Yine eğitimler için bakış açınızı ve vizyonunuzu genişletmek için çevrenizi genişletmek için Harika bir yıl olacaktır sevgili kova burçları. Umarım güzellikler sizinle beraber olur. Kanala abone olup, yorum yapıp, beğenip paylaşırsanız mutlu olurum sevgiler. Merhaba sevgili balık burçları. Jüpiter'in burcunuzdan çıkıp koç burcu geçişiyle beraber e, biraz daha bu olayların ağırlığını üzerinizden atmaya başlayacaksınız. E, gündeminizi materyal konulara yönel, yönlendirmeye başlayacağınız bir süreç hakim olacaktır. Kaynaklarınızı artırmak isteyeceksiniz. Kazançlarınızı artırmak isteyeceksiniz. Bu hayatta ben de varım ve buradayım diyeceksiniz. Ve bu yerinizi sağlamlaştırmak adına bir takım hamlelerde bulunacaksınız. Özellikle e, tabii ki farklı kaynaklardan gelir elde etme imkanı. Hasıl olabilir bu konuda hızlı davranmanız ve cesaret göstermeniz de oldukça önemli olacaktır. Kendi değerinizi keşfetmek, kendi varlığınızı kutlamak adına e, şahane bir deneyim. E, Tabi Jüpiter burcunuzdayken size geniş bir bakış açısı ve vizyon kazandırdı. Olayları büyük e, pencereden görmeyi başardınız. Büyük resmi görmeyi başardınız. Şimdi ise biraz daha materyal dünyaya odaklanma ve topraklanma zamanı sizin için. Bunun için de oldukça önemli. Heveslisiniz, heyecanlısınız. Bununla ilgili adımları atmaya hazırsınız gibi gözüküyor sevgili balıklar. Güzellikler sizinle beraber olsun diliyorum. Bakalım hangi güzellikler e, vuku bulacak hayatınızda. Kanala abone olup, yorum yapıp, beğenip paylaşırsanız mutlu olurum sevgiler. Evet arkadaşlar Jüpiter'in koç borcu ile ilgili söylemek istediklerim bunlardı yine zaman zaman açıları tartışırız konuşuruz diye düşünüyorum özellikle jüpiter balık transitinde neler yaşadınız hangi evinizde hangi temalar vardı bunları yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum kanala abone olursanız videoları beğenirseniz yorumlarınızı paylaşırsanız yine beni çok mutlu edersiniz danışmanlık ve iletişim için instagram astroloji hesabı veya opikusastroloji et gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz Sevgiler, güzellikler, bolluk, bereket, şans sizinle beraber olsun. Hoşçakalın.